Az önce zaman öresini çözmüş olduğumuz soruydu bu. İleri arında Q 0.0 0.1 0.2 0.3 çıkış veriyor. Geriye e, döndürdüğümüz e, ve zaman size fotoğrafı Q 0.3 Q 0.2 0.1 0.0 çıkış verdi diye soruyor. zaman öresinde? yaptırdığımız zaman geri dönüşlerde bobini veya konumunu bobinlerin yakaladığı o gibi sıkıntımız vardı. Şimdi bir komut göstereceğim veya bir şey göstereceğim size. Bu ne? Yukarı ve aşağı sayıcı değil mi? Evet. Televizyon burada, normalde televizyonda. Neyse. Şimdi bu neydi diye, aşağı yukarı sayıcım var. Öyle değil mi? Hı -hı. Ben buna ileri girişini verdiğim zaman bu ileri yöne sayıyor. Hı -hı. Geri girişini verdiğim zaman bu geri yöne sayıyor. Tamam? Hı -hı. Şimdi bunu normalde zaman şeyle sayma işlemleri için kullandığımız zaman Burada e, bunu bir şekilde zaman bölgesi şeklinde kullanacağız. İleri saymayalım. C eşittir sıfırken. Köy sıfır sıfır çalışsın. C eşittir birken. C eşittir ikiyken. C eşittir üçken. Köy sıfır çalışsın. Ve C eşittir Dörtgenle reset atsın. Tamam Sistem bu. Bunu bir şekilde saydıracağız. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi çıkışları yapalım. C bir Eşit ikici C diyelim. g bir Eşit C Sıfır. Sıfırken sıfır. Q0.0 sıfır. sıfır, sıfır çıkış versin. Hı. Ne oldu? <gülüyor> Şimdi bak C1 eşit intijer 1 iken nokta 01 çıkış versin C1 eşit intijer 2 iken 02 çıkış versin g 1 eşit intijer 3 iken Şimdi sıfırla sıfır çıkış versin. Bakalım şimdi ne olacak? Bir ileri sayıyorum. 1 2 3 yapıyorum. 0 0 ve superscript superscript'e eğe. Öyle evet. mi? Evet. Bunun başa dönebilmesi için, başa dönebilmesi için benim bunu resetletmem lazım. Resetlemenin işine 1'i c kendi koktayla yapacak ama diğer 3 mu olacak, 4 mu olacak? Eğer 3 olursa 3'ü görür, evet. bir sonraki 2 kendisini Kendisi olarak büyüye çıkış veremez. Evet. O yüzden 4 olacak. Sayı değeri 4 olduğu zaman, yani 3'e geldi en son, şu arama geldi bir daha giriş uyguladık, bir daha giriş uyguladığımızda sayı 4 oldu, resetledi, sıfıra geldi, sıfıra geldiği için şu sıfır sıfıra çıkışı verdik. Burada şöyle bir sıkıntımız var, bu sıkıntı da şu C1, PLC'yi var yaptığınız, C1 içerisinde herhangi bir sakit yok yani C1 sıfır C1 sıfır olduğu zaman bu hat çalışır öyle değil mi? Onu engellerimiz için o çarpı koyduğum yere İtale eleman koyacağım. Açık bir eleman koyacağım ki şeysi öne olduğu zaman yani ilinler çalışmasın. Bunu ileri koyayım şimdi İleri Şimdi i̇leri. ileri burada açma kapağıma yapıyordu. Açma kapağımi ben ileri anahtarıyla yaptırmamın nedeni e, sayma işimizin nasıl çalıştığını göstermekte. Neyi lazım sorun ben ileriyi bir şeye yapacağım adını siz getirin ee, verir ya verdiğim sürece ileri dönecekti. o zaman benim ilerini normal olarak kapatın zaman sayıyı bir yapar öyle değil mi evet. Açık kapamam lazım ama sonra açık kapamam işlemiyor Anahtarı sadece dokuyacak o zaman ben buraya bir pontak daha koyacağım o pontak ne yapacak açma kapama yapacak. Geçen zamanlattığım bir kontak vardı dairevi bir. Tersine stresli sürüş. Hiç dağılmıyorduk ki. 2 yarım saniye çekiyor, yarım saniye kapıyordu. Öyle değil mi? Buna ben ileri anahtarını e, verdiğimde veya ileri konumlu verdi, anahtarı kapattığımda Burası kopuyacak SM 0.5'in her açlık kopulmasından ki bu neye tekabül ediyor? 1 saniye tekabül ediyor. Taktaktaktan süre de saydırıcak. Tamam Şimdi aynı şekilde geri de aynı sayılışını yapacak. O zaman buna da bir SM 0.5 koyalım. Tamam mı? Aynı şekilde sayma işlerini yaptırıp, peki bu şekilde yaptığımızda, arada kaldığı zaman değer ne oluyor? Ona bakalım. Saydı. Buna geldi. Sayı değeri kaç? Sıfır, bir, iki, üç. Sayı değeri bile geldi mi? Geldi. İleri kesip, geri verdiğinde, ileri kesip, geri verdiğinde sayı kaça düşecek? Sıfır. Sıfır. Bak kaldı, yerden geri döndü. Sıfır 1, ikiye geldi evet. geri yönde giriş uyguladım geri yönde giriş uyguladım zaman ne oldu? İki bir oldu az önce söylemiş oldum motorun şey kararsızlığı yok çünkü sayı artırıyorum veya sayı azaltıyorum 0, 1, bir. geri yönde döndüdü 0. sıfıra evet. geldi tekrar başladık sayı veya 2'ye ikiye geldik, i̇kiye geldik, geri alalım, bir de dönelim. Evet, an önce söylemiş olduğunuz kararsız konu yok. Size sayıcıları sayma işlemi için kullanmıyoruz. PLC içerisinde aslında sayıcı ve zamanlayıcı kavramı aynıdır. Sadece sayıcıyı siz belli parçalarda saydırırsanız zaman elde edersiniz. Örneğin bir sayıcıyı bir saniye parçalarda saydırırsanız, ve aşağıya da tutup değerine de 10 yazarsanız, 10 saniye bir aslında zaman veriliyor. Veya bir sayıcıyı bir SME0 e, 4 ile saydıracak olursak, 1 dakikadır 10 kere saydırıldığında 10 dakikaya edilmiş olur. Anlaşıldı mı? Aslında zamanlayıcı ile sayıcı tablarına bir buluşuyor size. Zamanlayıcı dediğiniz şey, belli parçalarla şey, e, sayıcının saydırılması ile elde edilmiş bir olarak. Bunu isterseniz şekil düzen verebilirsiniz, İşte ocağın aynı anda bir yere girmesin derseniz ki onu zaten sayıcı engelleyecektir ama onu da bırakmayalım derseniz ileri gelin kapalarını birbirinin önüne koyabilirsiniz, bulabilirsiniz. Tamam? Şimdi bu soruda yoktu ama sizin e, sorularınız içerisinde bir tanesinde e, şey vardı. Ha, önce şunun bir stop haline getirelim. Dur, unuttuğumuz bir şey var. Stop ayna, stop vardı ya. <gülüyor> Bunuz stop koyarız bu levde? Kösep. Kösepten ne bir şey yok. Bir de geri dönerim şöyle şu şuraya geri de koymam lazım. Tamam mı? Tamam. E Onlara falan Şimdi devre başladı. Biz de başlayalım. hangi boşlar? Buraya bak. Geriyle, bu ileriyle. Şimdi su konunu nedir? 1. Su sayı saymaz. Öğreneyim mi? O zaman Soru buraya koydum. Tamam mı? Sayı diye bir üçteyken ben stop yaptırdım ben. Sayı diye bir üçteyken ben stop yaptırdım. Sayı diye bir üçteyken ben stop yaptırdım artık sayı dört olmayacak. Öyle değil mi? İki de olmayacak. Ama burada kaldı. Burada olay şu. Bunların başına da eğer değerli üzerinde stop'u alabilirsiniz ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Aklıma şey geldi. Sayıcıyı sıfırlatsak mı ki diye bir sayı? Bir durum geldi aklıma. Sayıcıyı sıfırlatabiliriz sayısal değerini. Neydi? Evet. Çok basit. Stop koyarım. Reset derim. C1 derim. Ne yapalım sayıyı sıfıra çeker miyim? Evet, evet. Sayıyı sıfıra çektiğim zaman bile bu durmuyor. Niye? Stobu bassam ama ileri ve gelini kesmemiş olabilir. Evet. Anlaşıldı abi. İleri ve geri kesmediğimiz zaman stobu basmış da olsa bu sefer Q0, evet. sıfır, sıfır devamlı enerjiyi kaldırır. Yine ee, sorular içerisinde vardı bir tanesinde. Orada sorulan soru şu, input'u örneğin 0.4 butonuna bastığımda en son PLC'nin hangi bobinleri enerjiliyken, enerji enerjiliyse orada kalsın demiştik. Örneğin, çalıştırılırken, Q0'na bir enerjili. Input 0.4'e basacak, input 0.4'e bastığım zaman ee, PLC orada kalacak. Yani ne ileri gidecek, ne ileri gidecek ama o çekiş sabit kalacak. Onu da yapmanın yolu şu Onu da yapmanın yolu şu, çok basit Gelse Stop diye bir komutunuz, komutunuz var burcalarsanız bulacaksınız Tamam mı? Input 0.4 mü dedik? Input 0.4'ü buraya koyalım STOP'a geldiği zaman bu yazılım nasıl çalışıyordu? Başlıyordu yukarıdan aşağıya, tekrar başa dönüyordu STOP'u gördüğü zaman oldu yerde kalıyor. Devam etmez, devam etmediği için en son hangi iş varsa o korumayı sürdür. İstediğiniz kadar o girişleri, giriş girişleri de okumaz. Niye okumaz? Yazılım bir yerde kalmıştır. Tamam mı? Şimdi bilgisayar programı ile PLS programı arasında şöyle bir fark vardır. Bilgisayarda siz bir program yazdığınız zaman Sİ veya başka bir de en son satıra geldiğinizde eğer yazılımın devam etmesini istiyorsanız başa zıt otursun. komutları vardır. Şuraya git dersin. Örneğin botu birinci satıra git belirli bir etiket labelu vardı oraya yollarsın. Yani bilgisayar yazılımına devam aşağı gelir sen yukarı yollarsın. Aşağı gelir sen devam yukarı yollarsın. Bilgisayar yazılım bu. Bizim piyasa yazılımımız ne yapıyor? Otomatik olarak geldiği zaman başa dönüyor. İlk yazılımlarda, bu bizim PLC'nin de daha versiyon ikilerinde şu anda dört falan kullanıyoruz. Yazılım bittiği zaman aşağıya en iyi bir şey ekliyorduk. Tamam mı? Bu eğimin anlamı şuydu, ya yazılım bitti başa döndü. Programı onu diyorduk. Artık yeni şeylerde yazılımlarda eğimi kullanmaya gerek yok, zaten bakıyor aşağıda satıl yoksa otomatikman başa dönüyor, buna gerek yok diyor. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Şimdi, Burada da stop diye bir e, komut kullanıyoruz. Stop'un yaptığı şey şu, yazılım geldi, neredeyse yazılım, yazılım neredeyse orada bir şeyi kesiyor, e, işlemi kesiyor. Ne zamana kadar stop şey kalkana kadar. Siz ileri giden ışık yapıyordunuz ya, onları yapın veya straol olarak yapın. Bir tane stop komutu ekleyin diye seninle. Or işlemleri çıkışları yaparken, detayları yaparken, stopu aktif hale getirin. Bakın bakalım ne oluyor. Oluyor. Ne kaldı? Ya da. Ama cidden. Stop sorularına dün yapmış olduğunuz kesik sürekli çalışma veya az önce yapmış olduğumuz step motorun sayıcıyla sürülmesi. Bakın dikkat edecek olursanız bu biraz pratik işi. Anlaşıldı mı? Yani bunun nasıl bir GPA'sı bir problemin bir çözümü olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani 1 2 3 4 herkes kafasına göre bir çözüm yapabilir. Burada çözümün önemli olan bir kararlılığıdır. Az önceki zaman üstüne yaptığımız çözüm kararlı bir çözüm değildir. Yani bazı şartlar değiştiğinde bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkmaması lazımdır. İkincisi, en az elemanı veya en az komutu kullanmak, çünkü her komut piyasanın işlenmesine bir zaman kaygıdır. Ha, hocam bu projelerde hissetmiyorsunuz, evet bu projelerde hissetmiyorsunuz ama 500, 600, 700 satırı network iş yaptığınız zaman o piyasi öyle bir kasıyor ki kendine, onu hissediyorsunuz. Tamam mı? Ne kadar az elemanı kullanabilirsen, İkincisi de benim hiçbir zaman tavsiye etmediğim bir olay vardır. Kumanda'dan piyes çözümüne gitmeyin hiçbir zaman. Kumanda'dan piyes çözümüne gittiğiniz zaman kumandadaki örelerde zaman öylesini kendinizi sınırlamış olursunuz. Anlaşıldı mı? Piyesin kendisinin asıl puntularını kullanmazsanız yapmış olduğunuz kumandadan piyes çevirileri Ankara'dan başka hiçbir şey olmaz. Tamam mı? İlk önce yapılan piyasi eğitimde yapılan şudur. İşte bu kadar kumanda içeceğiz her yanında piyasi içebilirler. Hala birçok kitapta da vardır ama başlangıçta belki bir iki gösterimde kabul edilebilir. Başlangıçta bir iki gösterimde kabul edilebilir ama ondan sonra kesinlikle yok kesinlikle piyasi mantığı ya illa şekiller birbirine benziyor diye benzeyecek diye bir şey yok. Başka bir şey daha söyleyeyim ben da hani Şuraya zaman önerileri sıralamıştık ya Şuraya en son T1, T2, T3 Diyelim T3 koyduk ya Kumanda bu şey yemeyebilir Mantık yemeyebilir Kumanda da bu mantık yemeyebilir Çünkü oradaki kullanmanız elemanlar ya mekaniktir, elektron mekaniktir Veya e elektroniktir Örneğin Cevici bu kontaları açtığımı Evet sıfıra düştü. K'yi sıfıra düştü. Sıfıra düşündüğü tekrar böyle kapatı ama bu 2 içerisinde bu konulasyon şarj teşhaj zamanları vardı, elektronik devre vardır veya mekanik devre vardı. Zaman sıfıra düşürmedi. En son kaçta kalmıştı? Örneğin ondan Enerji gelince 10 neden Çünkü gerçekte o kontak hızları, gerçekte o içerisindeki elektronik aksamın zaman sıfıra düşmesi için yaşarız olması veya mekanik olarak e, bobinin bırakması bunlar yazılım. Yaptığımız şey yazılım yazılmı olur. Çünkü şartlar eşittir. Anlatabiliyor musun? Hatta size filiklokları bile anlatırken filikloklar nedir? Geçen yıl yaptınız mı? Bir oynuyor, bir oynuyor. Simetrik devredi. Simetrik devredi enerji verdiğiniz zaman normalde ikili dinle de yanmaması lazımdır. Ama orada şu denir. Malzeme farklarından dolayı işte ledlerden biri diğerinden önceleriye girer. Bakın orada bile o söylenir malzeme farklarından dolayı. Burada öyle bir şey yok. Anlaşıldı mı? Tamamen sanaldı. Ama gerçekleştirilmiş onu eminim. Biz burada yaşadık onu çeken. Böyle bir şey vardı, sistem vardı. Başa döndürmek için, zaman gitsin, çalışmak için diyemeye giriyordum. Zaman gitsin bir tanesi, geri kalıyordum. Sıfıra düşemiyordu, kapandığı zaman kaldığı yerden başlıyordu. O nedenle e, komutlar üstünde, komutları ne çevirip üstünde çalışmanızda fayda var. Tamam Sorusu olan var mı?